Tarihten ders ve ibret almak gerekiyor. Tarih bir milletin geçmişi değil, geleceği de. Evet, deprem felaketle sarsılmıştı. 17 Ağustos 1999'da Depremi gazeteci, belgeselci olarak yaşamıştık bu coğrafyada. Deprem zamanının önemli bir devlet adamı. Sayın Koray Aydın da beraberiz gericene. Depremde bakandınız. Duygularınız nasıl? Depremi öğrendiğinizde neler hissettiniz o zaman? Tabii deprem olgu olarak çok bildiğimiz içinde olduğumuz bir olay değildi. 17 Ağustos 1999'da ilk deprem olduğunda eee işin için boyutunu bilik etapta kavrayabildiğimizi söyleyemeyiz. Ne zamana kadar? Ne zamanki hemen depremden birkaç saat sonra arabaya binip ilk önce Bolu'ya oradan Düzce'ye arkasından Sakarya'ya geldiğimde neyle karşı karşıya kaldığımızı ancak o zaman görebildim. Çünkü gece itibariyle zaten iletişim kopmuştu ama gelip gördüklerimi büyük bir şaşkınlıkla gördüğümü ifade etmek mecburiyetindeyim. Özellikle ben Sakarya-Oçart Caddesi bölgesine sabah Eken Işıkları'nda girdiğimde sanki bir hayali şehre geldim. Binalarda sağlı solu tamamı yıkılmıştı. Sokakta gördüğüm insanlar da dilsiz gibiydiler. Böyle bakıyordular. Bakışlar donuk anlamsız, şaşkın, ne yapacağını bilmeyen, bize bile bir şey söyleyemeyen, şaşkın insanlarla karşılaşmıştım. Şunu ifade edeyim, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönem böyle büyük bir ağır depremin hazırlıklı değildi. Ama şunu da söylemekte fayda var, aradan geçen kısa bir süre sonra devletin deprem olgusuna çok saatli yaklaştığını, önemli kararlar aldığını, bölgeyi dönüştürecek önemli adımlara da adım attıktan da düşünüyorum. Eni sayısı ne kadardı? Ne kadar hasar vardı? Bir takım iddialar var. 17 bin civarında resimli rakam var. Gayri resmi rakamlar var. Tabii siz önemli bir mevkide ediyoruz o zaman. Yok, de? Yani devletin o zaman tutmuş olduğu envanter o açıklanan sayılardır. 18 bin 200. Şu anda tam hatırladığım rakam o. Bunun az veya çok gösterilmesinin devlete bir fayda veya zararı yok. Neyse o tespit edilen, e, kayıt altına alınan ölüm sayısı o. Fakat burası büyük bir coğrafi bölge. E, Türkiye'nin sanayisinin kalbinin attığı, Türkiye'nin her yerinden insanların burada barındığı, burada yüreklere düşen bir acının e, Türkiye'nin birçok iline e, nakledildiği, e, çok önemli bir coğrafyada bu deprem oldu. E, bir de e, 367 bin e, bina orta ağır ve az hasar gördü. Bu inanılmaz bir rakam. Yani bir şeyde 10 daire olduğunu ortalama düşünseniz, yani 36 bin bina bundan etkilendi. Şimdi bu 36 bin küsur, 120 küsür yani 120 tane, öbür 36 bin bina düşünün. Şimdi bu işin büyüklüğü düşünüldüğünde. Yani o zaman kurulmuş olan koordinasyon, yerinden yönetim, e, halkın taleplerine birebir yerinde cevap verme arzusu, isteği, o zaman e, bütün hane başına dağıtılan paraların ülke ve bölge ekonomisi içerisinde bir çarp çevirip insanların hayata dönmesi yolunda alınmış cesur ve kararlı adımlar. E, peşi sırada e, tabii bu kadar büyük bir felaket karşısında açıkta kalan insanlarla ilgili, benim yürüttüğüm bitirme sözü vererek o zaman bir devlet sözü olarak anılan işte geçici yerleşim yerlerinin hızlı ve süratli bir şekilde yapıldığı periyotlarında keşke dediğiniz oldu mu sayın bakanım o günden baktığınızda başarılı olan nedir öz yaptığınızda şu kadar başarılıyız ya keşke şunu da yapın, yani yapın. Şunu, şunu söylemek lazım ben rahat siyasetçiyim yani gücümü rahatlığımdan aldığımı düşünüyorum çünkü yaptığım işi samimi yapıyorum işte yapıyorum o depremin başlangıçta yaşanan şoku ben normal karşılıyorum. Yani ben bunu bir eksiklik olarak görmüyorum. Çünkü biz daha yeni gelmiştik zaten iki aylık iktidardık. Ben 57. hükümetin en başarılı, yürürlü bir süreç olarak kabul ediyorum. Biz o zaman bakanlar olarak, devletin bürokratları olarak bölgede konuşlandık. Yani buralarda yattık halk arkadaşlarımız. Halkın arasından çıkmadık. Sorunlara muhatap olduk, kaçmadık. Ben kahvelerde gezdim. Yani halkın içinde dolandım. Sorunlardan kaçmadık, üstüne üstüne gittik. Yaka, yakamıza yapışan insanlardan rahatsızlık duymadık. İşlerini boşaltmasına imkan verdik. Onları dinledik, kalplerimizi açtık onlara. Dinlediğimiz insanlarla bir paydaş olarak, kendimizi de bir deprem gibi görerek, bunu birlikte yaşanmış insanlar olarak çözüm aradık. Ben çözüm üretme konusunda o hükümetin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 17 Ağustos depremi, bölgede o günü yaşamış bir gazeteci olarak Sayın Bakan unutuldu ya unuttuk. Yani çok ee, acil. Ee, çok evet. bu ne anlatıyorum ben 2011'de parlamentoya yeniden tekrar girince yaptığım bir basın toplantısında bunlara vurgu yaptım. Yani dedim ki illa bir felaket ayağa gelince mi e, bunu konuşmamız lazım? Van depreminden sonra bir Kıbrıdamba oldu. Kentsel dönüşüm projeleri e, üzerinde bir çalışma yapılıyor. İstanbul 3 kategoriye ayırmıştık. E, A, B, C yani en öncelikli bölgeden başlamak üzere devletten kredi tesis ederek bütün binaların dönüştürülmesi e, ve bunun aynı bugün araba ev kredisi metoduyla e, vatandaşa imkan tanınarak bu dönüşümün yapılması yönünde projede tavrıma hazırlanmış. Beğenli izleyenlerimiz Koray Aydın Bey ile tarihe mutlu düşük zamanı ötelik Depremi konuştuk. Çok konuşmak gerekiyor. İsterseniz sizin 17 Ağustos depremiyle ilgili hazırladığınız belgesel görüntüler var. Baş başa bırakıyoruz. Asrın felaketi Marmara depremi.